jojo dünyasından hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere görmüş olduğunuz Jojo'yu tanıtmaya anlatmaya çalışacağım bu çektiğim ilk videodur sürçülisan edersem şimdiden lütfen özürlerimi kabul edin nedir bu jojo ne işimize yarayacak amacı nedir birlikte bunlara değinmeye çalışacağım şu an için bu incelemeye web arayüzünü tanıyarak başlayacağım Öncelikli olarak her bir kısmını yüzeysel olarak anlatacağım. Fakat daha sonraki videolarımızda her bir kısmını tek tek veya birkaç kısmı birlikte kafalarda en az soru işareti kalacak şekilde anlatmaya çalışacağım. Özellikle çıkarmış olduğu ve hali hazırda çıkarılması beklenen oyunlar ile ilgili çok güzel videolarımız olacağını düşünüyorum. Videoda eksik kalan ya da sormak istediğiniz soruları ya da merak ettiklerinizi açıklama kısmında vereceğim Twitter ve Telegram adreslerimizde de dile getirebilirsiniz sohbetlerimize katılabilirsiniz herhangi bir yatırım yapmayacak olsanız bile lütfen kanalımıza buyurun Öncelikli olarak Jojo nedir onu biraz anlatmaya çalışayım Jojo bir yatırım aracı olmasının yanında bir oyun platformudur az önce de söylediğim gibi Hali hazırda çıkarttığı ve çıkartması çıkartılması beklenen bir düzine oyunu var. Çıkarttığı oyun kendi web arayüzünde en alt kısmında Base kısmında gördüğünüz Fate Origin. Kingdom Arena yani 1 ya da 2 hafta içinde büyük bir ihtimalle çıkmış olacak. Şu an için halihazırda hazırda Fate Origin oyununu, NFT'sini satın alıp oynayabilirsiniz. Tek bir NFT satın alarak oyuna başlayabiliyorsunuz. Fate Origin 2022 senesinin gözde konseptlerinden olan Play to Earn yani oyna ve kazan konseptinde bir yapım. Bunun için ayrı bir video çekeceğiz. Daha doğrusu birkaç video serisi çekeceğiz. O yüzden bunu es geçiyorum ve yatırım kısmını Öncelikle Jojo ile ilgili güzel bir bilgi vereyim Arkadaşlar Jojo şu an hiçbir büyük borsada daha doğrusu hiçbir borsada listelenmiş değil fakat çok büyük bir ihtimalle güzel bir borsada listelenecek kanalda bulunan Jojo metaverse videosunda da bazı ipuçları mevcut şu an belli olmadığı için çok fazla dile getiremiyoruz. Fakat ilgili videoda da dikkatli gözlerle bakarsanız hangi borsa veya borsalar olabileceğiyle ilgili bir şeyler yakalayabilirsiniz. Dediğim gibi Jojo şu an hiçbir borsada listelenmediği için yatırım olarak gerçekten büyük bir kazanç sağlayabilir. Yani burada söylediklerim tabii ki yatırım tavsiyesi değildir sadece mevcut tecrübelerimizden yola çıkarak böyle söylüyoruz kripto para işiyle uğraşan herkes ne demek istediğimi anlıyordur fakat bu işlerde belki yeni olanlar ya da tam olarak hakim olmayanlar ne gibi bir artısı olabilir diye düşünebilir artısı şu arkadaşlar kripto paralar listelenmemişse ve bir listelenme haberi aldığı zaman kaç kat olacağı bilinmemekle birlikte gerçekten güzel karlar getirebiliyorlar. Hele ki Jojo gibi kendi ekosistemini kurmaya çalışan ileriye sağlam adımlarla ilerleyen bir proje ise gerçekten çok daha değerli oluyor. Yatırım yaparsınız yapmazsınız tabii ki bu sizin bileceğiniz bir iş. Ama gerçekten bir araştırmanızı tavsiye ederim. Peki Jojo'yu nasıl satın alıyoruz? Jojo sitesine girdiğinizde sizi ilk karşılayan kısım Jojo satın alma kısmı oluyor. Cüzdanınızı bağladığınızda ve Jojo satın al kısmına tıkladığınızda sizi direkt olarak PancakeSwap kısmına aktarıyor. Cüzdanınızda BNB ya da herhangi bir kripto para mevcut ise Jojo'yu buradan change edebiliyorsunuz. Slipage oranı şu an %12. Normalden biraz daha yüksek. Borsada listelenmediğinden dolayı. Fakat borsada listelendikten sonra elinizde bulunan Jojo'lardan edeceğiniz kar bu oranı hayli hayli karşılayacaktır. Satın alımın yanı sıra Diğer özelliklere de göz gezdirecek olursak, Jojo NFT Havuzu 2.0 geriye satın alım, Binance Jojo ID Swap ve Jojo ID'nin nasıl yaratıcıyla ilgili bir ön gösterim yeri mevcut. Jojo Havuzları ile ilgili bakacak olursak, burada genel istatistikler görünüyor burada NFT'lerinizi ekleyebilirsiniz. NFT pool kısmında ise gördüğünüz gibi hem Kingdom Arena'nın hem Fate Origin'in kendi bölümleri var. Ayrıca Jojo Fun Pool, Jojo Jeans Pool, Jojo Pool, Jojo Task Pool bölümleri mevcut. Hepsinin de kendi alt dalları mevcut. Gamebase kısmına baktığımızda şu an en çok kullanılan kısım haliyle oyunda çıkmış olduğu için Fade Origin. Şu an e, mining hashrate oranları biraz düşük. Fakat dediğim gibi şu an yeni yeni başladığı için bazı şeyler oturacaktır. Elinizde fazla bulunan NFT'leri bu kısımda stake ederek günlük belli bir kazanç kazanabiliyorsunuz. Biraz daha alta geldiğimizde marketle ilgili kısmı, marketle ilgili e, ön bilgi kısmına geliyoruz. Şu an bu görünen müzayede açık artırma ön gösterimi. Şu kısımda bulunan showmore kısmına basarak müzayide kısmına girebiliyoruz. Burada gerekli filtrelemeleri yapabiliyorsunuz. istediğiniz gibi. Mesela Fate Origin ve bitiş zamanına göre ayarladığınızda istediğiniz gibi filtreleyebiliyorsunuz. Teklif vermek istediğinizde tek yapmanız gereken eğer yeterli juju veya BNB'niz mevcutsa %10 oranını arttırarak bu açık artırmaya katılabiliyorsunuz. Geriye gelecek olursak müzayede kısmın hemen sağ tarafında market bulunuyor. Markette müzayededeki gibi değil hemen satın alabiliyorsunuz. Burada da yine istediğiniz şekilde filtrelemeyi yapıp aklınızdaki uygun satın alıma daha hızlı ulaşabiliyorsunuz. Şu an en ucuz NFT fiyatı 15 dolar. Ve dediğim gibi oyuna sadece tek bir NFT ile başlayabiliyorsunuz. Bu şu an yeni, yeni oyuna katılmak isteyenler için güzel bir fırsat. Tekrardan Jojo'nun ana sayfasına geldiğimizde. Altta da Gamebase kısmı bulunuyor. Gamebase kısmında da daha önce söyledim. Ee, şu an hali hazırda Fate Origin oyunu mevcut, Kingdom Arena yolda geliyor ve burada görünmeyen e, JoJo Wars, Origin JoJo NFT'leri ile oynanacak bir oyun da yolda o da geliyor. Sol açılır menüde baktığımızda arı yüzdeki e, biraz daha basit kalınan kısımların daha detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Ruffin sistemi, Breed sistemi, Cast, Knight, Bounty kısmı. Bunları bir sonraki, daha sonraki videolarımızda detaylıca anlatmaya çalışacağız. Umarım e, açıklayıcı bir video olmuştur. Videonun başında da söylediğim gibi. Videonun açıklama kısmına ekleyeceğimiz dokümanlar ve Telegram ile Twitter adreslerimizde de sorularınızı sorabilir ve sohbetlerimize katılabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem tekrardan affola. Umarım daha sonraki videolarımızda görüşürüz. Görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.